I'm going to be a king I'm Karanlık hıtrafer yer sessiz nefes alamıyorum ki artık Çek sensiz Çektiğim dumanda uçuyorum nedensiz Gözlerine baktım sanki bir deniz gidiyorum artık Sessiz sessiz ateşli sigarayı düşle beni Ayıttın mı seviyorum seni Mesken oldu hayalinle gezdim tek sorunum var Sensizlikli duman üstünde duman ekslersen Sor oldum kendime <gülüyor> Ya 2020 bin Özledin mi sen de beni yersiz yersiz bitiremedim mi ben gibi sen de Ölüm kokan odamda tekim sensiz gitmiyor Hayat yoruldum ben de neden Hayat bu böyle şakası yoktur Gezdiğim ortam beni çok yordu Gözlerimde saklı büyük bir azret Özlüyorum seni deme bana sabret Yaşayamam ki ben ölürüm derler Sonrasında ise çekip giderler aklım demi beni biraz hep Gözlerimin altında hece bir tek tek Ve göstererseniz tam bir mutluluk yoktur bu hayatta. Yani nasıl sen? Herkesin kendi gürüdü derdi vardır Kime sorsan Hep bir şeyler yarım Hep bir şeyler eksiktir. Hani bir şey adam Kiminin ekmeği bu hayattır